Uzuncu Türbesi'ndeyiz. Uzuncu Hayrettin'in yanında eşi Sultan, kızı Esma, oğlu Rıza ve çırağı Davut Meftun bulunuyor. Peşi de yan yana defnedilmiş. Mezarların boyu 3 metre 75 santim. Standart olarak yapılıyor. Zaten normal birleştirilmiş artık son dönemde çimentoyla. Uzuncu Hayrettin Türbesi nerede onu bahsedeyim ben size. Sarayköy Kabağaç köyünün mezarlığı burası. Kabağaç köyünün 2 kilometre uzaklıkta. Sarayköy ve Buharkent arasındaki yollardan birisi bu. Tarların arasından giden hemen mezarlığın girişinde görürsünüz. Buraya gelirseniz muhakkak yolunuz düşsün ve gelin buraya. Ben Uzunca Hayretinden bahsetmek istiyorum. 1672 yılında Denizli'ye gelen Evliya Çelebi tarafından denizde gezilecek yerler ya da görülmesi gereken yerler olarak not edilen yerlerden birisi Uzunca Hayretinin türbesi. Evliya Çelebi 1670'te 1672 yılında gelip burayı not ediyorsa Demek ki bir bildiği vardır dedik biz de Evliya Çelebi'nin. Bir gelelim. Hem gelelim, merak ettik, görelim ve size de gösterelim dedik. Ben Uzuncu Hayrettin'den bahsetmek istiyorum size. Tüm ailesi ve çırağıyla burada metum bulunuyor. Uzuncu Hayrettin hemen mezar taşında görüldüğü gibi burada bir kavuk var. Bu son dönem yapılan, son dönem tadilatında koyulan mezar taşlarından birisi. Burada gördüğünüz Alperenlerin kavuklarından birisi. Yani Anadolu Selçuklar zamanında Anadolu'nun Türkleştirilmesi için yapılan savaşlarda... Bölgeye gelen Alperen dervişlerden sadece bir tanesi. Diğerlerini zaten sırayla gezmiş, bugün de uzunca hayret, uzun hayretlerine denk geldik. Burada tabi ki o gezdiğimiz Alperen dervişlerindeki mezar taşlarındaki büyük yontma taş yok tabii burada. O yüzden de bir simge koymuşlar buraya kavuk, burada başlığı, burada da kefeni var. Şuradaki sarı ve kırmızı olan yerler kefeni, şehit olmuş ve buraya defnedildiği biliniyor. Başka bir hikayede e, Horasan'dan geldi ailesiyle beraber bu bölgeyi çok sevdiği ve bereketli olduğu için tüm e, akrabalarını da buraya getirdiği söyleniyor tabii ailesi de gelmiş onunla beraber uzun ayrıttığın hikayesi bu kadar muhakkak buraya gelmeniz lazım.